Evet arkadaşlar 1 Şubat Cuma 2019 formülüne hoş geldiniz. Yine 3 maç seçtik arkadaşlar sizin için toplam 18 kupon oynuyoruz. 18 kuponda, da konumuzun bir tanesi tutuyor arkadaşlar. Siz bu 18 kuponun aynısını oynayacaksınız. Yaklaşık 10 ganyan 8 ganyan var burada pardon 8 ganyan civarında. 8 ganyan cebinizde. 5 maç oynayacaksınız arkadaşlar. Ben size 3 maçı veriyorum. Yani siz bu 18 kuponunun peşine 2 tane bankoma çekleyeceksiniz Takip ettiğiniz takımlardan. O yazdığınız 2 maçın yanına göre verdiğiniz paranın fazlasını alacaksınız arkadaşlar. Şimdi ispatını yapalım. Bakın 30 Ocak çarşamba 2019'un formülünde 3 maç vermiştim yine. Dikkat edin 4. kupona bakın. 487 0 469 1 474 üst tutmuş arkadaşlar. Beni takip edenler bilir. Ben bir öncekini veya iki öncekini yayınlıyorum. Çünkü %100 tutuyor. Çünkü 3 üç ihtimalin içinde oynuyoruz burada arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bakın 1 Şubat Cuma'ya döndük. Şimdi arkadaşlar 18 kuponun ilk 9 kuponu bu. Bunu komple aynen oynuyorsunuz. 2 tane maç ekliyorsunuz. Bazı arkadaşlar nasıl oluyor diye herhalde anlamadılar. Şimdi bakın üstüne basa basa söylüyorum. Biz size 3 maçı veriyoruz arkadaşlar burada. 3 maç %100 tutuyor. Fazlasını tutmak zor. Tutması için %100 e, kupon oynamak lazım. O yüzden e, az kuponlar oynadık. 3 maçı garanti ettik burada. Siz 2 tane maç ekleyeceksiniz. Verdiğiniz parayı fazlasını alacaksınız. Önemli olan sürekli para vermek vermek almamak değil. Verip çoğunluk da almak. Yani az para verip sürekli para kazanmak az kazanmak sürekli kazanmak. Şimdi bakın 1 Şubat Cuma 104'ü, 103'ü ve 101 seçtik. 104 de 102 yani 3 imkânda girdik. 103 de 102 3 imkânda girdik. 101 e 602 ihtimal. başka da ihtimal yok zaten. Şimdi birinci satıra bakın. 104. 111. Devamında 000 yan yana yazıyoruz. İkinci satır, birinci satır devamında altta 104 222. Birinci kupon ikinci kupon üçüncü kupon diye yazıyor bakın. 9 kupon bu ilk 9 kupon. 103'e geldik. 102 diyor yan yana. Yukarı ikinci satıra bakın. 102 diyor. Tekrar 103 1, 103 0 103 2 diyor devamında. İkinci satır devamında da yine 103 102 diyor. Şimdi üçüncü satıra geldik. Üste bakın 101'e. Alt üst diye oynuyoruz. Önce alt. Komple buraya alt diyoruz arkadaşlar. Üçüncü satıra bakın. Ve üçüncü satır devamına komple alt arkadaşlar yazdık. Şimdi ikinci e, dokuz kupona geçiyoruz. Yine 104-103-101 maçlar aynı. 104-103 biraz önce oynadığımızın aynısı. İkinci dokuz kuponda da Toplam 18 kupon yapıyor arkadaşlar. İlk 2 maç 104-103 aynı. Aynısını oynuyorsunuz. Burada sadece 3. satırda 101'e bakın. Üst dedik. Biraz önce alt demiştik. Burada üst diye komple yazıyoruz. Bakın 3. satıra ve 3. satır devamına bakın arkadaşlar. Komple üst yazdık. Şimdi bunu aynısını bir kere oynayın. Bu arada abone olmayı unutmayın. Bir formülümüz daha var. Sonuna kadar izleyin. Bu 9, 18 kuponu 9-9 aynen oynuyorsunuz. Birebir çünkü bu 3 maç veriyorum. Tekrar söylüyorum 3 maç veriyorum. Daha fazlasını vermemiz mümkün değil. Çünkü o zaman çok kupon oynamamız lazım. Siz buraya 2 tane maç ekliyorsunuz. Eklediğiniz maçların ganyanına göre daha fazla da para alabilirsiniz. 3 misli yapsanız 54 lira arkadaşlar yapar. Yaptığınız ganyanın burada 2 tane maç yazdığınız ganyanların maçların ganya'na göre alacağınız para 70-80 en az bu en azını söylüyorum yüksek yazarsınız daha da fazla alırsınız böylelikle de hem keyif yaparsınız hem de e, günlük bir kazancınız olur arkadaşlar e, şimdi ikinci formüle geçelim evet arkadaşlar benim amacım şu az kazan sürekli kazan formülü bu bu videoyu bunun için çektim arkadaşlar şimdi arkadaşlar diyorlar ki 1000 aldım 3000 milyar aldım 2000 aldım 500 lira aldım e tamam aldım peki soruyorum ben onlara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 Sağ tarafta 1 2 dedik. Ganyanlarına bakın ama tabii ki. Bunlar atmasyon maçlar böyle maçlar yok. Formülizasyon anlatıyorum. Şimdi sağ taraftaki sütuna bakın. 2'ye böldüm. 122'ye 1, 122 1, 121, 122 2, 122 2 dedik. Arkadaşlar, biraz önceki üst dediğimiz maçlara 1 2 oynuyoruz. İkinci satıra geldik arkadaşlar. 124'e 1, 124 2, 124 1, 124 2 hemen üstteki seçeneklere bakın. Sola bakmayın. Sağ hemen üstüne bakın.